Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte spor oyunlarda benden oyunları oynuyoruz Evet videomuzda başlıyoruz. şimdi burada uzaylıya dönüşebiliyoruz vurabiliyoruz yapabiliyoruz evet, böyle özelliklerimiz var şimdi ne, Arkadaşlar, bu videoya 10 like gelirse Bu Benten oyununun e, Bugları var. Ben biliyorum buglarını. Onları da bir dahaki videoda göstereceğim. İlerleyicez. Bu şunu şöyle bak daha kolay geçebiliriz. Tamam. Biz aşağı iniyoruz. Galiba. Tamam. Biz iniyoruz. Sunma kartlarını topluyor. Burada şuna Kim İsmi de şey Yıldırım Gülleri diyor galiba buradan aldık dönüşmek için süremiz çok az. Arkadaşlar böyle üç tane boss var. Onları yenip Kıbeni büyük babayı kurt kurtaracağız. Yani tabii, Burada da aynı. Burada <gülüyor> Evet şu anda yaklaştık. Şurada görüyorsunuz zaten. Bu yeri veriyorum. Öldürüp. Bosunuza geçtik. altında durmamı gerektiği şu alev bizi yakmış. Ve hemen ateş topuna dönüş dönüştük, Yine ateş topuna dönüyorum. az kaldı ve bitti Bana Şimdi bunun ruhu bizi kovalıyor, şunu aldık. Bunun ruhu bizi kovalıyor. bilmeyenler için söyleyeyim. Açmamız gerekiyor, bir karavana doğru. Neyse, evet. çürükler. Alttan gidiyoruz. Bunları hiç karışmayalım küçük boşamadım. Ee, Tatım alttan <gülüyor> kartı gördüm. Hepsini topladık neredeyse. Allah'a, hepsini kapatalım. Çok Ve tamam Şimdi onu bekliyoruz. Geldi. Bunu kullan. Madem böyle yapabiliyordun, niye karavana kadar kaçtın? Evet, üç tanesini almayı unutmuş. Hmm. Level 2 Bugün sonuna kadar bitirmeye çalışıyorum. Eğer olmazsa bir sonraki bölüme, sonraki videoya kalır. Bir gün, bir gün Aman. Eyvah Şuradaki şeyimiz de arkadaşlar şimdi 3 oldu Böyle öyle sıfıra kadar indirirsek kaybediyor Şimdi de uzaylıya döneceğim İkinci bölüm zaten hep baklı Kuruyorlar Okey. Onunla da. bir tane daha olsun kartı. İyi şanslar. Dinliyorum. 10 dakika olsun istiyorum öyle ben. Gelsik. 4000 kartı var mı diye bakalım. Yok, bu da aldık hayvan. Eyvah düştük. Çeyimde. Eyvah eyvah. Evet geldik bosa. Buradaki de bizi... Ne olmadı. Bu arkadaş da... ...bizi ateş ulaştı. Kelebek. Nasıl kelebek ya? yok. Eyvah. Gelmemiş. Bunları burada. Böyle evet. şimdi kaçalım. Geri dönüşemiyorum. Bı sıkıntı. Ay dö Ne dönüşemem. Neyse güzel. Böyle böyle böyle. Ah, ama canım az. Gitmek Geçelim. Ben de ateş değil mi? Ne on benim onun onunca. Az gıdıyor. Bizden hmm. <gülüyor> <Ondan> böyle az gıdaklar. <gülüyor> Özel bölümlü yürüt. Az gıdak kaldı. Neç, ne istemiyorum. Kaç gıdak. Onu da az, az, az kaldı. Ne tuttan Hop. Kaç Hadi az. son bu camla. Hadi koş. hadi hadi az gıdak. Özdü. Daha, daha bari ya da namı ya... Ay şu dönüşemiyorum. Ne oldu bu? Osun miydi? Bir geçtik. ben dönüşemiyorum. Oyun bug'ları ya, bir tane. Ters. Bunu dönememeyiz. Evet arkadaşlar biz gönül o zaman